sezonu başarılı bir şekilde geçireceğiz. Fakat buradaki en önemli konulardan birisi de sportif başarının haricinde kulübü Süper Lig'e taşırken boş batağının içerisinde taşımak değil. Yani bunu Süper Lig'e taşırken işte futursuzca boşanarak değil. Faruk Başkan'ın da her zaman dediği bir laf var. İstersek hiç kimseye hesap vermeden milyonlarca lira yine borçlandırarak iş üzerimizde de bir sorumluluk olmadan biliyorsunuz şu anda spor hukukunda Türkiye'de bir boşluk var. Yöneticilerde bir sorumluluk yok SGK ve vergilendirme sorumlulukları haricinde. Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak ki hepimiz bir şirket yöneticisiyiz yönetim kurulunda o şekilde de Kulübü de yönetmek durumundayız ki kurumsallık da bunu gerektiriyor. Tabii ki de esas başarı burada taraftarı, şehri harekete geçirecek şey sportif başarı. Fakat bunu yaparken kendi egolarımızı tatmin edecek ya da ne bileyim e, futursuzca borçlanarak vesaire e, bu işi yapmayacağımızı bekleri edebiliriz. Bu konuda zaten Hakan Bey'e de bayağı iş düşüyor genel saymalarımızda olduğu için. E, çok çetrefilli pazarlıklar döneminde. De. Çünkü önemli bir dönemi atlatıyoruz şu anda. Burada kaynak yaratımı önemli. Kulübün yaratacağı kaynaklar, sponsorluklar, sponsorluk gelirleri. Ee, Görev dağılımı yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde biliyorsunuz, özellikle e, iktidar çeken futbolcular kısmıyla e, hızlı bir şekilde başladık. Tüm futbolcuların alacaklarını sırayla hepsinin alacaklarını yatırıyoruz. Yani e, basında bazı futbolcular gideceğiz falan gibi e, şeyler tabii doğal olarak Süper Lig'de oynamak istiyor bazı arkadaşlar. Onlar ne kadar isteseler de biz kendileriyle e, bu şekilde çalışmak istiyoruz. Niye? Çünkü hedefimiz tekrar Süper Lig'e geri dönüyor. Mevcut iskelet kadroyu bozmak istemiyoruz. Tabii e, biz de doğal olarak e, onların bütün alacaklarını hızlı bir şekilde yatırdık. Bu arada e, geçen sene e, Nike'de olan sözleşmemizde bu seferi sonlandırdık. Yeni e, basına da e, Viadora'yı önümüzdeki hafta e, bir sözleşme imzalanacak bu yeni sezonda Viadora'yla devam edilecek. Özellikle üç formayı biz kendimiz belirledik. E, önümüzdeki hafta e, beş forma daha belirleyip o beş forma içinden de bir formayı taraflarımızın kendisinin belirlemesi adı altına. Bunu platformumuzda yayınlayacağız. Gençler Birliği'ne düştü. Yani üç tane Ankara takım var. İnşallah e, gönlümün üstü ki 3'ü 1'den e, tekrar Süper Ligi'ye çeksin. Yani en kötü iki takım e, bir şekilde bu ligden çıkmasını istiyoruz. E, Niyazi Başkan seçildi biliyorsunuz orada. arada. İnşallah onlar da bir hazirine e, çalışıp çıkacaklar diye kıva ediyoruz. Kısa bir süre içinde e, bir basketbol takımı, bir alt ligden veya bir iki alt başlamak kaydıyla başlayacak. Voleybol'da da e, genç kızlarımız e, geçen sene başladılar. Onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlanacak. Altyapıda bildiğiniz gibi e, Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile e, Altyapıda büyük bir değişim içinde soyunlu odalarını en son yapıyorlar. Halı, e, sağ kısmını hazırladılar. Bizim e, mağazadığımız e, Musa Cemile hakkında bazı yorumlar e, Gördüğümde 5 küllük bir malzemesi var şu anda. Bunun da 5 küllük zaten görev davranıyla geçti. Baktık ki 5 tane kulüpte malzemeci var. Sadece A takımın malzemecisi. Yani bu gerçekten de bir kulüp için çok fazla bir sayı. Yani genel malzemecisi. Biz de dedik ki, yani devam etsin, mevcut kişiler içinde hiç kimsenin görevine son verilmedi. dedi ki herkes yıllık izinlerini kullansın, kimler ne yapacak, ne edecek onları bir görelim. Yani şu anda kimsenin bir görevine son verilmedi. Sadece yıllık izinlerini kullandırma adı altında işlemler devam ediyor. ilk etapta şu anda biliyorsunuz hocamız geldiğinden sonra bir sağlık ekibinde bir değişiklik. ilk etapta şu an günlerinde onunla başlayacak. Yani bu kadroyu, beş malzemeci var ama biz bu beş malzemeciyi altyapıda bir kısmı da değerlendirerek de yapabiliriz. Takımda, bir hafta sonra kampa gidecek, buraya kampa iki tane malzemeci gidecek. Doğal olarak mevcut şu an, personellerin sadece izinlerini kullanarak bu kısmı açıyoruz. Ama analizler bittikten sonra göre görevine <gülüyor> son verilecek varsa bile son verilecek. Altyapıda kullanılacak kişiler varsa altyapıda kullanılacak. Şu an bizim önceliğimiz personel değil, kesin ve kesinlikle takımı bir an önce hazırlayıp e, ligi hazırlamak i̇yi bir, i̇yi bir takımla ve borçsuz bir şekilde bir Ankara gücü e, oluşumu oluşturmaya çalışıyoruz. 15 gün içinde... E, e, acil ödemeleri eğer ödemesek, bu kulüp zaten biliyorsunuz 2009'daki bu çalkantılı dönemden dönüp şu anda e, kafadan yani nereden baksana 100 milyon gibi bir rakam e, faiz ödemelerine ve cezalara gitmiş. Yani gerçekten bu kulübe bu paralar kazandırılmış olsa daha değişik, altyapıya e, bu paranın bir 10 milyonu aktarılmış olsa çok ciddi bir altyapıdan futbolcu üretimi, e, basketbolcusu ve elbolcusu çıkartıyor gerçekten de yani paralar bu çoğu boşa gidiyor. FIFA tarafından Ankaragücü uzun bir dönemden beri böyle bok atlı bir kulüp aynı gelmiş yani 15 bin dosyası olan bir köy dosyaya 20 bin euro ceza kesilebiliyor. 1000 euro'luk bir dosyaya 3000 euro ceza kesilmiş. Yani biz yönetim olarak özellikle bu cezaların bir önüne geçmek istiyoruz. Yeniyle geçen hafta Rosenburg kulübüne ve Rivas futbolcusunun gününde öde ödeyerek 120 bin gibi bir frank cezadan kurtardık kulübü. Yani bunu ödenmemiş olsa, yani ona öderiz, FIFA tamam, sonra bize bir yapılandırma yapar desek, 1 milyon 200 bin gibi bir kulübün daha borcu hanesine artı olarak yazacaktı yani. Boruven'in e, takımda kalması için bütün şartları sağlıyoruz. Tabii doğal olarak takım bir adliye düştüğü için Boruven de e, kendisi e, ister istemez süperlikte bazı görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler doğrultusunda e, kendisi gitmek e, gibi bir düşüncesi içinde olsa da yani biz yine söylüyorum takım iskeletini bozmamayı düşünüyoruz. Boruven'le biz yola devam etme planlarımız doğrultusunda biz kendi üzerimize düşen bütün olanakları yaptık. Şimdi artık Bormel'den bekliyoruz gerekli adımları. İnşallah Bormel de önümüzdeki hafta e, izin, izin aldı, katılacak antrenmanlara diye bekliyoruz. Transfer yasa e, dediğim gibi e, belli bir limit doğrultusunda yani kendi planlarımızın doğrultusunda adım adım transfer yasamı bitiriyoruz. Bugün TFF henüz siliciyle oynayacak mıyız, oynayacak mıyız, yani ligler nasıl olacak bununla alakalı bir resmi açıklaması yok. Tabi İnsan sağlığı şu anda her şeyden daha önemli. Ee, ne kadar bir kapasiteyle ile açılma olacak, ee, stadın ne kadarı çalışacak, ne kadarı çalışmayacak, bu da bizim açıkçası merakla beklediğimiz. Hatta e, bu konuda üst düzey görüşmelerin yapıldığı bir konu. Fakat e, her ihtimale ilişkin, kulübümüzde diğer yönetici arkadaşlarımızla beraber bir e, çalışma grubu oluşturduk. E, evet açılırsa nasıl bir kombine çalışması yapacağız, Kombine satışının kampanyası Ankara Gücü'nün geçmiş tarihine ve marka ismine yakışır bir şekilde bir kampanya ismiyle nasıl bir şekilde yürütülülecek bununla alakalı bir çalışmamız var. Veyahut da kapalı olursa, şimdi pandemi şartlarında mesela bitti dediğimizi anla biliyorsunuz bir ikinci evre söz konusu oldu. Tamamıyla kapalı olursa e, tekrar bir hatıra kombine söz konusu olacak mı olmayacak mı biz bununla alakalı A, B, C planlarını oluşturduk.